Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları, geçtiğimiz ay terazi burcunda bir yeni ay deneyimledik. Bu yeni ay haritanızın 5. evinde etkili oldu. Özellikle aşk hayatınız, tutkulu başlangıçlar, projeler, çocuklarla alakalı gündemler noktasında çok önemli etkileşimlere sahip bir yeni aydı. Ekim ayının gündemi de oldukça kalabalık. E, hali hazırda devam eden retroların bir kısmının tamamlanacağı, biteceği bir ay olacak Ekim ayı. Ekim ayı yorumlarına geçmeden önce kanalı destekleyen, abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve vakit kaybetmeden siz sevgili Gezler burçlarının Ekim ayı yorumlarını aktarmak istiyorum. 1 Ekim tarihinde Venüs-Jüpiter karşıtlığı yaşanıyor. 2 derece terazi, 2 derece koç burcunda meydana gelecek. Bu karşıtlık sizin haritanızın 5 ve 11. ev aksını tetikliyor olacak. Burada özellikle birçok ikizler burçlarının aşk hayatıyla alakalı konularda abartılı duygular, durumlar ve tutumlar içerisinde olabilme ihtimali söz konusu. Aynı zamanda büyük hayaller, büyük hedefler, büyük planlar içerisindeyken bir taraftan çocuklarla alakalı gündemler, bir taraftan flörtleriyle alakalı gündemler noktasında her şey bu kadar iyi giderken bile yaşanmışlık e, durumu bu güzel şeylerin arasındaki e, enerjiyi sıkıştırıyor. Evet her şey çok güzel, belki hayatınızda güzel bir aşk var, belki projelerinizle alakalı güzel gündemler var ama e, bu kadar güzel şeylerin de üst üste olması sizi sıkıştırıyor olabilir. E, aynı zamanda tabii ki e, bu noktada ne istediğinize net bir şekilde karar veremiyor olabilirsiniz. Bu enerjiler biraz e, sizi yorabilir. E, aşırı iyimser tavırlarda bazen bizlere zarar verebiliyor arkadaşlar. E, dolayısıyla Ekim'in ilk haftasından sonra biraz daha mental olarak rahatlayacağınız bir süreç var. E, kararlarınızı alma noktasında belki yeni bir düzene geçme, belki yeni bir ilişkiye başlama belki kendi alanınızda, kendi konfor alanınızda huzurlu hissetmek adına atılacak adımlardan artık ne istediğinizi biliyor gibisiniz. Zaten bu konuda aksaklıklar varsa retro sürecinde bunları deneyimleme şansını elde etmiş oldunuz. 9 Ekim tarihine geldiğimizde Plüto da retro hareketini tamamlıyor ve düz seyrine başlıyor. 26 derece oğlak burcunda Plüton'un tekrar düz seyrine eşlik edeceğiz. Burada özellikle 8. ev konularında geçtiğimiz aylarda krizler, dönüşüm, ruhsal farkındalık, belki parasal konular, eşin mali durumu, ortaklaşa gelir gider dengesi, borçlar, alacaklar, toplu para giriş çıkışlarıyla alakalı gündemlerde bazı belirsizlikler, muallakta kalan durumlar yaşanmış olabilir. Zorlanmış olabilirsiniz hayatın e, krizleriyle mücadele etme noktasında. Ama e, bu zorluklar aynı zamanda sizi güçlendirmiş olabilir. Şimdi ise e, yeterince güçlüsünüz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. E, belki bütçe yönetimi adına, e, ameliyatlar, operasyonlar adına e, kendinizi şifalandırmak, iyileştirmek adına, zor durumlarla baş edebilme becerisi kazanmak adına nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda konusundanetsiniz ve önümüzdeki aylarda da özellikle bunları yavaş yavaş eylemsel enerjiye dönüştürebileceğinizi söyleyebiliriz. 9 Ekim'de aynı zamanda Koç Burcunda bir dolunayımız var. 16 derece Koç Burcunda meydana gelecek bu dolunay. Bu dolmayın aynı zamanda Şiron'la kavuşumda olduğunu görüyoruz. Ve sizin haritanızın 11. evinde etkili. İdealler, hedefler, sosyal gruplar, arkadaşlık ilişkileriyle alakalı alanda. Özellikle arkadaşlarınız, bağlı olduğunuz, mensup olduğunuz gruplar, hayalleriniz, hedefleriniz, idealleriniz noktasında. Yani tam da içime sinmeyen bir şeyler var. Tam da istediğim gibi olmuyor. Ne kadar çalışsam da, çabalasam da, fedakarlık yapsam da. E, i̇stediğim o tadı alamıyorum diyorsanız şayet bunlarla alakalı olarak artık e, bir tamamlanma sürecine giriyorsunuz sevgili ikizler, burçları. Tabi güneşte 5. evde burada özellikle aşk hayatına sizi mutlu eden gelişmeler, belki çocuklarınızla alakalı gündemler e, nasıl mutlu olunacağının da e, farkına varmaya başladığınız için... Belki de size hizmet etmeyen hayallerden vazgeçiyorsunuz, size hizmet etmeyen gruplardan, arkadaşlıklardan vazgeçmeye başlıyorsunuz. Kafanızda bazı konuları artık netleştirmeye başlayacaksınız ve duygusal tamamlanmalar ve kapanışlardan söz konusu olacaktır. Biraz canınız yansa da aslında oralardan iyileşmeye başlıyorsunuz. Evet, 11 Ekim tarihinde Merkür artık terazi Burcu'na tekrar 5. evinize geçiyor. Zaten Merkür Retrosu'nu 5. evinizde deneyimlemiştiniz. Şimdi ise artık oralara temiz bir giriş yapma zamanı. Gündeminiz daha çok sizi mutlu eden konulara yönelecektir. Dediğim gibi yeni tanışmalar, flörtler, yeni projeler adına da şanslı etkileşimler söz konusu. 12 Ekim tarihi önemli bir tarih. Biraz zorlayıcı ve biraz da destekleyici görünümler var. Özellikle mars neptün karesi ve Merkür-Jüpiter karşılıklı bizleri biraz zorlayacak. Bilhassa mars neptün karesi sizin haritanızda köşe noktaları da tuttuğu için e, kariyeriniz, geleceğinizle alakalı yanlış bir hamle yapmamak, dürtüsel e, tavırlar sergilememek, hayal kırıklığına uğramamak veya uğratmamak adına daha sakin kalmanızı tavsiye ediyor olacağım. Bazı insanlar tarafından kandırılabilirsiniz, yanıltılabilirsiniz veya siz yanlış anlaşılabilirsiniz toplumsal arenada. Böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. O yüzden e, özellikle bu günleri daha e, risk almadan sakin bir şekilde geçirmek önemli olacaktır. Merkür-Jüpiter karşıtlığı da aşk hayatınızla alakalı önemli gündemleri tetiklerken yeni başlangıçlar ve yeni projeler adına da e, kararsızlık enerjisini çalıştıracak sanki zihniniz çok aktif. Birden fazla gündem var, evet fırsatlar var ama e, tam da ne olduğunu kestiremiyorsunuz gibi bir hal söz konusu. Ancak aynı zamanda Güneş ve Satürn arasındaki üçgen bize şunu gösteriyor ki, e, özellikle uzak mesafeli bir ilişki potansiyeli varsa, kalıcı başlangıçlar, kalıcı ilişki başlangıçları söz, söz konusu olabilir. Hukuksal gündemlerde şans sizden yana olabilir. Yeni ve farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsanız, yeni bir yol tayin etmek istiyorsanız kendinize belki bu aşkın tavsiye ettiği yol olabilir. Belki çocuklarınızla alakalı yeni kararlar olabilir. Yurt ile, uzak diyarlarla alakalı gündemler veya seyahatler, uzak mesafe ilişkileri yine kalıcı bağlantılar şeklinde çalışacak gibi gözüküyor. 14 ila 19 Ekim arasında... Destekleyici görünümler var. Venüs-Satürn üçgeni, Güneş-Mars üçgeni, Venüs-Mars üçgeni aslında böyle tutkulu, heyecanlı, güzel ve kalıcı başlangıçları işaret ediyor. Ve sizin haritanızda daha, daha ziyade 5. evi tetikliyor. Yine aşk diyoruz aslında, ilişkiler diyoruz, yeni başlangıçlar diyoruz. Biraz kendi mutluluğunuza yönelmeye başlayacaksınız. Eylül ayının gündemleri sizi çok yordu. Çok kritik alanlarda mücadele ettiniz. Eviniz, yuvanız, konfor alanınız, yaşadığınız yerle alakalı bazı sınavlar verdiniz. Şimdi ise eğlenmek istiyorsunuz. Mutlu olmak istiyorsunuz. Hayatın biraz tadını çıkarmak istiyorsunuz. E, hak ettiniz zaten. Umarım güzel gelişmeler olur. Ancak 20 Ekim civarında aynı zamanda Güneş ve Venüs'ün Plüto ile de kare görünümleri olacak. İşte burada biraz dikkatli olunması gerekiyor. 8. ev ve 5. ev bağlantısına baktığımız zaman aşk Derin tutku, saplantılı ilişki ihtimalleri söz konusu. Aynı zamanda mali anlamda spekülatif bir yatırımınız varsa şayet kayıplar verme ihtimaliniz de var. Yani o eğlenme ve risk alma dürtünüzü kayıplara yol açmayacak şekilde yönetebilirsiniz. Çok daha keyifli olacaktır. Büyük riskler almamaya çalışın. Spekülasyonları açık olabilirsiniz. Çok fazla kendinizi dağıtmamaya çalışın derim. Çünkü Plüto orada biraz sizi zorlayabilir. Belki de yeni bir ilişki başlıyorsa, derin tutkular, bağlantılar, saplantılar, takıntılar ve bu derin bağlılık hissinin getirmiş olduğu zorluklar da beraberinde gelebilir bugünlerde. Evet, 23 Ekim tarihinde Satürn Retrosu bitiyor. Satürn 18 derece kova burcunda düz seyrine başlayacak. Satürn Retros'u tabii ki geçtiğimiz aylarda hepimizi bir içe kapanış ve sorgulama sürecine etti. Bu dönemde karşımıza çıkanlar, yaşadıklarımız yoğun karmik etkiler barındırıyordu. Siz bu etkiyi 9. ev alanlarında deneyimlediniz. Belki çok farklı insanlarla tanıştınız. Dini, mezhep, uyruk veya düşünce yapısı olarak çok farklı insanlarla karşılaştınız. Veya çok farklı yerlere gittiniz, gezdiniz, dolaştınız veya çok farklı kaynaklar edindiniz, kitaplar okudunuz, videolar seyrettiniz. Burada almanız gereken dersler vardı. Görmeniz gerekenler vardı. Kendi geçmişinize dair fark etmeniz gereken detayları aslında size vurgulamaya çalıştı bu süreç. Şimdi ise artık kendinize size ait olan ve temizlenmiş, arınmış yeni bir yol Açılması gerekiyor Tabii satürn retrosunun bitmesiyle beraber Önümüzdeki aylarda Bu alanda daha rahat hareket edebiliyor Olacaksınız Evet 23 Ekim'de aynı zamanda Venüs ve akabinde güneş de Akrep burcuna geçiyor Yani sizin 6. evinize Artık 5. evden biraz uzaklaşıyor Ekim sonu itibariyle İşinize gücümüze bakalım Kendi hayat rutinimizi kuralım Eğlendik güldük Dinlendik toparlandık diyorsunuz adeta Biraz daha ciddi meseleler ve önemli başlangıçlar, projeler, hedefler artık Ekim sonu itibariyle aktif olmaya başlıyor. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde parçalı bir güneş tutulması yaşanacak. Sizin 6. evinizde ve venüsleyen bir tutulma aynı zamanda güney düğümü yönünde meydana geliyor. Demek ki hayatınızda yeni bir sürece başlıyorsunuz. Belki... Ee, Alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz. Sağlığınızla alakalı önemli bir gündem, farkındalık ve karar süreci söz konusu olabilir. Yeni bir iş, yeni bir tempo, yeni bir döngüyü başlatıyor olabilirsiniz bu süreçte özellikle. Ama artık hayatınızı organize etmeye başlamanızı gerektirecek güzellikler var. Venüsün tabi burada 6. evinizde olması size yardımcı olacak, size destek olacak figürleri de getiriyor. Yani belki kendi başınıza halledemeyeceğinizi süreci yönetemeyeceğinizi düşündüğünüz durumlar varsa size destek kuvvetler de gelmeye başlıyor Venüs'ün etkisiyle birlikte. Burada aynı zamanda birçok ikizler Burcu, Burcu için daha çok güzelleşmek için kendini daha iyi hissetmek için sağlığını geri kazanmak için başlatacağı girişimler olabilir. Spora başlamak olabilir, diyet ve beslenme sistemlerinde yapılacak değişiklikler olabilir. Aynı zamanda yeni bir iş yeni bir ortam ee, güzel çalışma arkadaşları ve bir ekip ve bir yardımcı enerjisi de söz konusu olacaktır. Evcil hayvanları olan de, e, ikizler burçları için de tabii ki onlarla alakalı gündemler, kadersel başlangıçlar söz konusu. 27 Ekim'de Retro Jüpiter Balık Burcu'na geriliyor. Şöyle bizde aslında 2022'nin bahar aylarını hatırlatıyor. Kariyerinizle alakalı hangi fırsatlar karşınıza çıkmıştı? Yeterince değerlendirebildiniz mi? Farkına varabildiniz mi? Bunları yeniden gözden geçirmek adına birkaç aylık bir süreç aktif olacak. Evet 27 Ekim'de Merkür Plüto karesi ile beraber özellikle iletişimde biraz daha dikkatli olması gereken süreçler var. Burada aşk hayatınız, flörtleriniz, aynı zamanda mali konularınızla alakalı da temkinli olmanız gerekiyor. Çok ani kararlar almayın, çok sert cümleler sarf etmeyin, manipülasyona uğramayın, manipüle etmeyin sevgili ikizler burçlarım. 29 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçerken 30 Ekim tarihinde de Mars Retrosu başlıyor. Meşhur Mars Retrosu zaten Mars sizinle beraber biliyorsunuz. Bayağı da beraber bu yolculuğa devam edeceksiniz 2023'ün ilk 3 ayına kadar. Mars 25 Derece izler Burcu'na kadar ilerlemişken retro hareketine başlayacak. Burada özellikle çok hızlı gittiğiniz belki çok agresif gittiğiniz bir sürecin Sonuna gelip hemen vitesi düşünmeye başlıyorsunuz ve ben ne yaşadım ya bu geçtiğimiz birkaç ayda. Ee, neler geldi başıma ee, veya hızlı hareket etmem, e, dürtüsel kararlar vermem, hangi konulara yol açtı. Bunları değerlendirmek için Mars Retrosu size yeni yıla kadar e, bir takım fırsatlar sunacak. Sevgili ikizler, burçları önemli girişimler adına başlayın. E, 30 Ekim öncesini tercih etmek önemli olacaktır. E, aksi halde istediğiniz adımları atamayabilirsiniz, e, istediğiniz reaksiyonları alamayabilirsiniz. Yani eylemsel enerjinizde biraz düşüş olacaktır. Bazen halsiz hissedebilirsiniz, yorgun hissedebilirsiniz. Çok fazla insan içine çıkmak istemeyebilirsiniz. Hak, hakkınızdır çünkü gerçekten çok yoğun bir süreç deneyimlediniz. Umarım e, güzel bir farkındalık süreci olur sizin adınıza. Ekim ayına dair aktarmak istediklerim bunlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olan, yorum yapan, videoyu beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler.